Ne oldu? Sorunlar korktu. olarak öncelikle kolay gelsin. Hayırlısı Sağ olun, olsun inşallah. E, yeni bir hazırlanan itibaren. Evet, normalleşme sürecinde işletmeniz açıldı. Evet. Açıldı. Hayırlısı olsun diyorum. Sağ olun. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz bir işletmeci olarak? Yani e, çok çok sıkıntıda yani zor durumdaydık. Açılması elbette ki bizi biraz daha rahatlatacak. Ki yani biraz daha da e, gevşetilirse ki o zaman daha da esnaflar çıkıyor. Gerçekten de esnaflar çok zor durumda kaldı. Yani bu sadece biz değil. Çoğunluğu böyle. Yani hem esnaf hem esnafın yanında çalışan işçiler. Yani böyle toplu bir halde bir sıkıntıya yaşadık. Peki Yaşandan oturup oturumda belli bir kısıtlama çartı var, çartı var mı? Belli bir kişiye kadar yoksa genel olarak yani açık şey, mı? Yani biz o masa arasındaki mesafeleri bize verilen şeye göre, talimatlara göre. Evet. Talibatları gün yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çok Sen sağ olun. Ederim. Tekrardan hayırlısı olsun efendim. Sağ olun. Öncelikle e, çay bahçeleri, kafeler, restoranlar e, açıldı bugün itibariyle. Birazdan itibariyle. E, sizler vatandaş olarak neler düşünüyorsunuz? Talepleriniz var mıdır, yok mudur? Bir öğrenmek isteriz. <gülüyor> Taleplerimiz tabii ki var yani. Esnafın durumu berbat herkes görüyor. E bizim de psikolojimiz berbat yani. Kafayı izaz koyduk işte. Yani ne diyeyim? Bir an önce ben bu aşı olayının daha aktif almak yani hale yurtdirmesini istiyorum devlet tarafından. Yani bu önümüzdeki ay sırasında en az 15-20 yirmi milyon kişi aşı olması lazım büyük şeylerden kurtulalım biz. E, Işıl bir bunun içinde yerine alsın. Aşı olarak. Değil mi? Aynen. Ularım. Teşekkür ederim. Çok Güzel sağ olun. Tekrarın inşallah yarın iyi, iyi günlerde karşılınsınız tekrar. İnşallah. Geçirilmesin hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Sağ olasın. Evet müşterilerimiz mutlu ve bahçıvanlar. Efendim öncelikle hayırlı işler diliyoruz. Hayırlısı olsun. 1 Haziran itibariyle lokanta, kafeye benzeri yerler oturuma açıldı. Bununla ilgili işletmeci olarak ne düşünüyorsunuz? Sadepleriniz ne var mıdır? Varsa nelerdir? Evet yani bekliyorduk bu açılımı. Epey zamandır sıkıntıdaydık. İnşallah herkes maske, mesafe ve hizyeni uydurur. E, bu şeyi atlatırız. Sıkıntılı döneme atlatırız inşallah. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, hayırlısı olsun. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Birazdan bugün itibariyle e, lokanta, kafeterya benzeri yerler açıldı, açıldı bugün. Oturumu açıldı ve e, servis paket servislerine devam ediyor. E, bununla ilgili, bugünle ilgili bir işletmeci olarak neler söylemek istersiniz? Valla hayatımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bir daha kapanmayız. Beklentileriniz, talepleriniz var mıdır? Varsa nelerdir? Talepler, Beklentiler herkesin olduğu gibi bizim de beklentilerimiz var ama şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Açtık, işimize bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlısı olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz.